İlahi Gazap üzerlerine yaklaşıyor, Türk'e de yaklaşıyor, Şam'a yaklaştı, Irak'a yaklaştı, Mısır'a, Nübnan'a, Libya'ya, Tünus'a, Yemen'e. İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka bir yerlerin bazı yerlerinde ateş var ama Ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Daha başınız başınıza almasanız yakıp götürün. Bir sallamada bize bildirilen mesele söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? Eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zevzele olacaktır. Yalnız eski İstanbul hafaza altında kalır, onun da dışı...